Sen gülümü dur, sevdiğimi dur Söz vermiştik günümü ne sanatıyım Anlamıza yazı duyar bu kara yazı Söz vermiştik tutamadım beni unutmayasın Ölene kadar sevdun yersiz kadarsın. Sen yarim'i tut Öne Kader böyle, ayırdı bak Ne yapalım, duramadık yarılmamızın Kader böyle, Ben her şeyim